Sen beni unut, sevme beni tanıma Oluşlu aklınla beni kendinle kıyaslama Yolun sonuna geldik her şey daha da ciddileşti Yapamıyorsun salla pati Keşke anlasaydın beni Kursan yanımda empati Tam aksine bizden tiksindi Gitti başkalarına özendi Kusursuzluk peşindeydi Belki de bilinmezdi O diyor öğretmendi Bana tatılmayı öğretti Bana olan sebebis nefreti Hükümt sert elinin yanına gittin Kör olmuştu gözleri. Başka kimseyi görmemişti ya Unut sen beni unut Sevme beni tanıma Oluşlu beni kendinde kıyaslama Sen de beni sevebilseydin Gelincim diye haykırmıştım oysa Bundan sonra sen yol. sahte kendin dinmen ben Fatih, asla atladığım çok fazla iyi niyetliydim keşke bana güvenmeseydin ben kötü bir hisledim yüzümdeki maskeyi dileydim gerçek yüzümü göremektim rüyalarımda çok güzel Sen beni unut Sevme beni tanıma o loşlu aklınla Beni kendinle Kıyaslama Mostu 22 tüm ümitlerini yitirdi Kanatlarını üstünden çekti Hayatından biri daha eksildi Kalbim hep korudu Empati Unut sen beni unut Sevme beni tanıma Oloşlu aklınla Beni kendinle